Tüko video'yu bilir misiniz? Eminim birçoğunuz bu çizgi diziyi hatırlayacaktır. Konuşan köpek ve tayfası hayaletlerden kaçıyor. Oldukça orjinal bir fikir. Çocuklu modülü bakıyorum da hiç de fena değildi ya. Kendi kuşağımdan madenek konuşacak olursam ben Cartoon Network'un altın yıllarının sonuna yetişebildim. Ve hiç de fena değildi. Ben 10. Foster'ın Ayarlı Dostlar Mekanı, Mega XLR, Samurai Jack, Regular Show ve tabii ki de Adventure Time zamanımı değerlendirmek için harika çizgi filmlerdi. Çocuklara erdem, paylaşım ve çeşitli iyi duyguları aşılamaktan başka bir dertleri olmayan eğlenceli yapımlardı. Şimdiki çocukların neler izlediğine bakıyorum da of ya ben ne kadar şanslıymışım. Ama bugünkü konumuz günümüzde küçük çocukların neler izlediği değil de büyümüş olan bizlerin neler izlediğimiz. Daha deminde anlattığım gibi birçok izlediğim çizgi film vardı ama bir tanesi benim için özeldi Her ne kadar o zamanlarda ben küçükken yani Televizyonda yayınlanmasa da Tanesi 2 liraya aldığım korsan cd'lerde 20 dakikalık bölümler halinde Suki videoyu izlerdim Televizyonlarda yayınlanamamasının sebebi ise artık eskimesi ve yayından kaldırılmasıydı. Bu çizgi dizi benden bile eski kuşağa hitap ediyordu. İlk bölümü 1969'da yayınlanan Scooby Doo'ya bayılırdım. Ya düşünün, 1969'dan bahsediyorum, ne kadar eski. Yani benim doğmomdan daha 35 yıl var. Tam 35 yıl. Peki bu şeyi ben size niye anlattım? Scooby Doo'nun ne kadar eğlenceli ve köklü bir seri olduğunu anlayın diye. Bunca yıldır devam eden bu seri Çizgisini hiç bozmadan günümüze kadar geldi Kural basitti Bir köpek ve dört arkadaşı hayaletlerden kaçar Ve sonra onların insan olduğunu ifşalarlardı Ve dizi Gerçek canavar aslında insandır Mesajını verdikten sonra biterdi Ama günümüzde ne oldu Hiçbir yönünü çıkarttığı yeni Verma dizisiyle beraber Bunlar bok oldu Şimdi size karakter kazdısını saymamı izin verin Normal karakterlerin hepsi normal Amerikan genci olsa da Yeni dizide Velma Hintli Daphne Asyalı Şigi bir siyahı Evet hatta Hatta bu şey gibi de değil yani adı Norville oldu. Allah'tan Fridy'de normal bırakmışlar. Böyle bembeyaz çizmişler ama böyle renkli gözü falan yani her yerinden ben yakışıklı beyazım falan diye bağırıyor. Evet abi ya kusursuz beyaz erkek ne kadar zekici değil mi? Peki ya ana karakter yani Sukubido'nun ana karakteri Sukubi nerede? Ne oldu? Kanga falan mı oldu hayvan? Hayır yok oldu. Ya bildiğimiz yok oldu. Yok yani bu dizide. Muhtemelen Çin'de falan yemişlerdir diye düşünüyorum da neyse yani. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Irçılığı engelleyeceğiz. Social Justice Warrior dalgasına göre yapılan bu dediğim daha ırçı yoksa bu mu daha ırçı? Yani abi bak o kadar kasıyorlar ki bu olaya. Çocukluğumuzda sevdiğimiz şeyleri bile yok ediyorlar. Yok ona dikkat çekelim. Yok bunu lesbian gay yapalım. Bıkkınlık geldi. Netflix bir bunlar iki anasını satayım. Yani normal Amerika'da yaşayan gençlerin topları bir grup kurmasında nasıl bir sıkıntı olabiliyor aklım almıyor. Bunu yaparak sadece bu işlerden irrem insanların sayısını arttırırsınız haberiniz olsun. Gerçi ben kime ne anlatıyorsam ki adamlar ekmek elden su gölden yaşıyorlar. Siyasi ekonomi, yaşam standartları açısından hiçbir dertleri yok. Tabii ki de böyle sikim tozik şeyleri dert edecekler. Biz tabi ki de Türk halkı olarak lan acaba yarın eti yiyebilecek miyim diye düşünürken adamların böyle şeyler düşünmesi çok normal. Başka bir şeyleri mi var ki? Baktık, dert edecek bir şeyimiz yok ama kötü dert edelim demişler. Sıkıldım. Gerçekten son bir kaç yıldır etraftan politik doğruculuk bu konun fışkırığından çok sıkıldım. Yeter la. gökkuşağı ve pozitiflik kustucam artık. Aslında buradan bakınca da bayağı bir üzülüyorum. Çünkü gerçekten mazeniz olan bir şeyle veya biriyle bozuluşursanız veya o şeyi mahvolursa gerçekten bir boşluğa düşüyorsunuz. Mesela birine oldukça fazla zaman ayırıyorsunuz doğru o kişi tak diye bana müsaade deyip çekip gidiyor. Bu da aynı şey. Bu kadar ağlamamın sebebi de bu. Yoksa dizi güzeldir değildir falan pek benim umumda değil. Çıkınca izler geçerim. Ama şu son zamanlarda Twitter'da falan dönen tersine ırçıklık muhabbeti var ya. Belki görmüşsünüzdür ülkemizde çok konuşulmasa bile bu tersine ırçılık muhabbetiyle çok fazla dalga geçiyorlar. Hak vermiyor da mi? Bütün iyi karakterlerin farklı cinsel yönelimlerde etnik kökenli insanlarda olup da niyayı kötü adamın düz beyaz tenli bir insan olduğu yapımlar çok arttı bu sıralar. Az biraz dizi veya filmlerle işi dışı olan bir insan bunu çok rahat fark edebilir. Bakalım bu sorun da nasıl aşılacak. Neyse bugünlükte noktayı koyuyorum. Discord açıklamada kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.